Her zaman gibi kendim bir şeyler yapacağım 8 artı 4 yok kardeşim 17 artı 8 Salonu küçük biraz 180 metrekare Öyle bir ev değil oğlum al ben sana çizeyim evi Al sana hatta yayın yapacağım odayı çizeyim Gelin birlikte bakalım Al paint Şimdi kardeşler Hepinizin yaratıcı zekasına Ve fikirlerine ihtiyacım var Ben bu işlerden anlamıyorum Aranızda varsa endüstriyel tasarımcı, iç mimar falan yardımcı olsunlar. Tamam mı? Şimdi bakın. Ya abi paint'te de çizmesen mi mi? Neyse. Şimdi. Burası benim yayın yapacağım alan. Ya aslında burası salon. Öyle düşünün. Şöyle çizelim. Yok lan böyle değil ki. Bak şöyle bir duvar koyalım buraya. O, ben bende simetri takıntısı var. Sil şunu. Ha. Şöyle bir tane çak. Tamam mı? Teknik çizim yapıyoruz şu an. Bunlar şu kapı. Burası aka, yardımcı. Dur lan, bizim Discord nerede ya? Ha geliyor. <gülüyor> ha geliyor, ha, geliyor emineğey. <gülüyor> <gülüyor> Uyarayım dedim ha. Bayağı baya güzel güzelmiş şey diye <gülüyor> şettike'de kardeşim şu an. Bayağı güzel. Bak şimdi. Burası böyle. Burası şurada bitiyor. Burası böyle. Abi, kare kare şeyi çiz işte. Kare pipidi gibi. <gülüyor> Dur bir dakika. Ben bura neresi abi? Oğlum bizim yayın odası işte. Yayının olduğu yer. Ha tamam. Bak bi, ah, bir ah birebir çiziyorum ha. Bak birebir. Kafamda bütün ölçülerini oluşturmuşum. Adam ana! daha 3 çizgi gördü. O hayvun numara diyor. <gülüyor> ya ana ana niye dönüyor bu? Heh, tamam. Şimdi burası da şöyle. Hmm, buradan buradan kısa burası. Burası böyle. Ben niye SketchUp'tan çizmiyorum ki? Burası böyle. Gerçekten... Oyyyy, L koltuk geldi aklıma yine. Ee, bugün Aka'yla bir bakalım dedik. L koltuk falan, fiyatlar akıyor, akıyor. Bedava ya, Bayılıyor. <gülüyor> bayılıyorum. Bayılıyorum ya. ya, Türkiye'de yaşamak var ya mükemmel bir şey. Bir koltuk bulduk. Tamam mı? Bildiğin göt koyuyorsun üzerine. bir Göt koyuyorsun ya. kilo popo koyuyorsun. Altı tane göt koyuyorsun diye yedi bin lira. Nasıl güzel biliyor musun? Ulan dedik böyle ucuzluk olmaz. Hani bunun yanına bir masa alırız, bir şey alırız. Toplam otuz bin lira oldu. Dedim ki... Akla ile geçiyoruz. Akkadana biraz şöyle bir cümle geliyor. Abi bunu ben bin lira yaptırırım ya. <gülüyor> ben oradan dönüyorum. Oğlum ben bunu var ya düz şey kestiririm bağızdan oradan yaptırırım diyorum. Bütün turumuz böyle geçti. Onu ben şuna yaptırırım. Onu ben buna yaptırırım. Evi mal ettik kafamızda 10 bine. Alacağımız 4 parça eşya 50 bin lira. Misal veriyorum şu an yani. Hani aşırı pahalanmış her şey ya. Şu Holmes'e verdiğim koltuk 900 lira olmuş. Onu geri alacağım. Bir tane le gördük abi hatırlarsın koltuğa oturduk götüme iskelet girdi yani o kadar ki 7000 liraydı ha o evet, koltuk. Abi 7800 lira bir koltuk öftedik ya paraya bak. Bir koyduk ikimiz aynı anda kalktık götümüze iskeleti girdi koltuğun. Öyle de kaliteli yani bazı şeyleri. Neyse e, geçerken de burada doğruya doğru bura hediye ettiğim şeyi alacağım. Hediye geri alınır. Bu kadar zamlandıysa alınır kardeşim. Ben ona bir tane tabure veririm al. Al şey. Timediren <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taburesinden. <El -Rant> <gülüyor> <mi? gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Allah! Kulaklığı çıkarmadı bence. Bu arada abi onun iki tanesi pahalı olandan. Kilolular için. Aynen. Lira <gülüyor> 5 lira daha fazla. Aynen. T team Elrion yayınında bu ortalaması 200 kilo olan bizim ekibin götünü koyduğu yere bak. Hala grebin götü kokuyor üstü bak. O derece yani. <gülüyor> <gülüyor> şu Şu kahverengililer pahalı olanlar. 5 lira daha fazla bu. bunu grebi oturturduk. İşte ağır olanları oturturduk. Gördün mü? Büs, Bizde bizi. hafif falan yok ki ortalama 110 kilo bizim ekip. <gülüyor> Neyse dur şimdi. Dedik ya alalım bu tabureleri götürelim oraya. Mis gibi dizeriz oturmayır yani. Rengi çok iyi. Renk cümbüşü. Raneleri siz mi almıştınız onları? Kim evet, getirmişti? Evet. Aa, bir geldiler. İnsan tek, tek renk alır. Bir geldi çin keranesi gibi. Pembe, <gülüyor> kahverengi, mavi. Böyle iğrenç. Kapının arkasında saklıyorum hepsini. Yeni evi House Flipper'da yapsa... Aaa. Aa, oğlum. Biz niye bunu Sims'te falan... iddia etmiyoruz lan. Çok mantıklı. Hem oyun oynuyorsun sana... Ne zaman dediniz lan böyle bir şeyi? Sims'te yapalım dedi abi hani Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Ben paint'ten de başladım. <gülüyor> Uyuşendim. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu 9 katlı evin... Giriş katı. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ee, bu salon kısmı. Şurada böyle çok sevimli tatlı bir. E, zaten yayında görürsünüz burayı. Şöyle yeşille yapalım hadi bunu. Çalışalım. Şöyle bir bahçe var. Tamam mı? Hatta burası bu kadar ince harbiden. Bahçe görünümlü teras bu arada arkadaşlar. <gülüyor> 15. katta falan yani. <gülüyor> Şunu şuradan indireyim. Çünkü orada bir anormallik var. bu Doğru oranda bir şey olmamış. Şurayı da keselim. Burası full Havyar'dan bahçe. Full ama. Ananın. Şu burası giriş. Biz dedik ki. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de anlatınca çok kötü oldu ya. Ha hatta grilerle de şeyi belirleyelim kapıları anlasın. A tam chatte fik çünkü chatteyim iç mimar çok. Onlara bir ayar çekelim. Bunu hatta sarıyla limonla yapalım şöyle. Şurayı çek. Ha. Burayı çek. Tamam. Bunlar pencere arkadaşlar. Burası da bu kadar büyük değil ya. Yanlış çizmişim. Burayı da bu kadar. Bahçeye bir limon ağacımız var ya. Aa, yok mu bir tane bahçeye şuraya ortaya limon ağacı dikmemiz? Abonelerin de isimlerini üstüne yazarız. <gülüyor> Gelen geçen alır zaten. Sabah etmişler gibi. değil mi? Sabah bir kalkıyorsun <gülüyor> limon kalkmamış amına koymuş bir ağaca. <gülüyor> tamam. Şimdi ben gene griye geçiyorum. Bak görüyor endüstriyel tasarımı 4 sene bu yüzden okudum. Şu çizimi yapabilmek için. Haa burada sarıyla yapıyorduk la onu. Bu farklı bir sarı. Şimdi plana bak. Bütün marangozlara sesleniyorum. Bana destek olun. Bu masayı bulamadık daha. Şimdi plan şu arkadaşlar. Bir kere. Arka planla falan uğraşmayayım diye. Yok öyle arkaya ormanmış. Artık tuğla görmekten sıkıldınız. Yutonk görmekten sıkıldınız diye. Şöyle bir kafaya girdim. Ya ne diyor montajer ya sonra. <gülüyor> ya tut <gülüyor> ya vallahi inatmak istemedim amına. Bir sigara mekeyim de. Kısa yayım mı olacak? Takılıyoruz kardeşim. Kısa uzunum var. 3-4 saat takılırız ya. Bu kafa dağıtma eyni dedim ya. Muhabbet. Muhabbet oyun rafta geçeriz en kötü. Plan şu. Buralar çok büyük değil. Burası da çok büyük. Ya yani şu görünen yer e, ufak bir yer yani çok büyük değil hakikaten. Şimdi çizeceğim her şeyi açık kahverengi yapıyorum. Temel plan şu. Bakın. Tam bu ne biçim renk ya? Bok rengi seçmiştim ha. Şurası böyle bir masa, böyle bir L masa. Şuraya kadar gitsin bu. Bunu da içini boyayalım. Burası benim oyun masam. Oyun yazıyorsun. Ne oyun oyun yazıyorsun bunu ya? Burası L. Abi. <gülüyor> ne ya ne oldu lan? Eve göre çok şey. güzel masayı. masa. çok güzel. Ona oy diyorlar abi. Ha. Burası masa. Ben yayını bu sefer nerede yapacağım biliyor musunuz? Kamera açımı artık değiştiriyorum. Çünkü geçen gün hatta chat'e de sorayım lan onu. Şöyle bir kahve yayını yapmıştım ya. Oradaki açım daha iyi değil mi? Kahve yayını Elren Çıkar elen Çıktı Üç saat tartıştık ya bu açıyı ya o akşam Aynen Şu açım daha iyi değil mi benim? Yani Buradan değil de buradan gibi düşünün Şu sikiciliğe bakar mısın? Tukan Ha bu benim şeyi attığım değil mi? ilk yayına girerken ben Muzur ifadeyi görüyor musun? Yayına girdim Tamam okey de daha çok beğendim bunu tam bu açıyı kurabilmek için sen bir ara tam tersi açı yapıyordun. O çok kötüydü mesela bak. Tam tersi. Benim çok farklı açılarım var. Muhabbet kötü yerleri. Ben de kestim. Şunu Emek vererek çizelim. Ben arkadaşlar Bu setupta buraya bakarak Yayın yapıyorum. Yani benim monitörlerim Bir 2 Üç Dört. Bu, bu stres sonuncusu olmadı. Muhabbet Hatta monitörü var. Dört. <gülüyor> <gülüyor> yayın yayın e, monitörüm bu. Buradaki chat monitörüm olur. Bu düz ana monitörüm. Yani ben böyle salonun girişine doğru oturuyorum. Kamerada nerede oluyor? Onu da yeşille değil de morla çizelim. Kameranın açısı da buradan vuracak. Tamam mı? Şöyle kameranın açısı var burada. Oy. Kamerası böyle olunca ne oluyor? Hem şu kahve yayınındaki açı oluyor hem de şu arkadaki hiç arka plan falan uğraşmadan derinlik bulurlukla oradaki göt içi kadar olan bahçe yeşil meşil böyle bir bokmuş gibi gözüküyor tamam mı? Arkada çok tatlı bir böyle sanki gani dört dönümlük arazim varmış gibi gözükecek. Kar mar yağar, bir şey olur. Ee, oralar kar dolar. İşte... Ne bileyim köpek alırsak köpek koşturur onun hareketlerini görürüz diye. Harika planı böyle belirledik. Bu salonda başka hiçbir bok yok. Şurada belki bir elren logosu olur. Başka hiçbir bok yok. De Nereye zaman, koyacaksın elren logosu? Bak şurada tamam. radyatör ha. var tamam mı? Burası da duvar. Ee, yüksek ihtimal şurada elren logosu olur. Ya da bu duvarda. Bu duvar bu kadar büyük değil bu arada yani şu kadar bu duvarda. Buraya belki bir setup daha. Ama Team Elren geldiği zaman şurada böyle alan olsun istedik. Ya da birileri geldiği zaman ne bileyim langırt oynarız. Bir şey oynarız koyarız oraya kameraya da yakın çatır çutur. Şimdi geldik işin bugün aka ile çözdüğümüz kısmına. Arkaya limon ağacı koyacaksın. Limon ağacı şurada gözükür bak şuraya dikeriz onu. Buraya dikeriz. Onu bir de aydınlatma yaparız. Abi masif panel üstünde vernik çok güzel, masif ben de çok seviyorum. Ama arkadaşlar benim çevremde bir marangoz bir usta bir şey yok kalmamış. Eskiden vardı babamın çevresinden de uzun süredir böyle bir şey yaptırmadığımız için vlog gelmez abi, ev yeni evim falan diye vlog çekmem ben. Ama Hedrian kanalında ne çekerim biliyor musunuz? Mesela şurada bir planımız var anlatacağım. Mesela şurayı yaparken buraya bunun bile onu çekerim. Hani masayı nasıl bağlıyorum, kablolarını sa sa sakladım. Bunun muhabbetini yaparız ama komple ev turu yapmam. Çek şey abi. Ha benim o soracağım şey vardı. Ben şimdi ilk yayın yaptığımda benim arka plan hatırlıyor musun abi full camdı? Evet. Ve orada mesela ben ışık aşırı sıkıntıya düşürüyordu. Çünkü ışık girdiği zaman hiçbir şekilde mesela yayın yapamıyordum. Şimdi, Direkt yüzümü engelliyordu. Şimdi ben gündüz bir kere ışık burada arkandan geliyor. Yüzünü engelleyecek bir şey değil. Tabii kameraya doğru e, kameraya ışık gelmemesi vuruyor. lazım. Evet işte. Ama buraya komple store yapacağım oğlum. Bunlar store olacak. Böyle yani indirirsin gerçi doğru. İndiririm ha hava çöktüm ya da akşam hava ağrıdıktan sonra mı yayın yapıyorum. Kaldırırım en azından bahçede şöyle gizli 2-3 tane aydınlatma yaptık mı. Bahçe bulur gözükür. Neyse Orkun'a izleriz yok abi x bir youtuber gelip de senin evini çekeceğim dese kabul etmem. Özelim var ya. Bu, bu, bu alanı çekeriz bu alanı çekerim size tamam. Zaten başka bir şök şey evde yukarıda yatak odam falan var. Store perdeye logonu yaptırsana gerek yok. Ne? Çilek mobilya odası gibi. <gülüyor> ya ben abi öyle şeyi çok sevmiyorum oğlum. ben her yerde elden medren. Bir tane logo yeter işte. Şimdi burayı yaptık ya. Bak burada ne oldu? Benim oturduğum yerde yerde şurada kasa olduğunu düşünün. E doğal olarak burada kablolar pis bir görüntü var salon. O, şöyle göstereyim lan daha iyi. Heh. Buraya bir koltuk bulduk. Ama koltuğun fiyatını. Aman allığım yani. Hani neydı lan o modeli? Koltun tipini alacağım oradan. Dur dur şey var. Bakayım şeyden, fotoğraftan. Bekle bunun modeli de vardı. Ben ona da bakayım bir yandan. Söyle mi direkt? Söyle bakayım. Nordsborg 6'lı diye geçiyor bu. Nors... Ama 5 seçiyorsun. Nordsborg'dan. Köşe. Nordsborg köşe. <gülüyor> Abi fiyata bakar mısın? Görünce ciğerim soluyor ya. Neyse onu dün parasını bir yolladı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Orada şey ya. Kardeşim Allah razı olsun. Dur bir dakika. indirilmiyor mu lan bu fotoğraflar? Hemen bir hackleyin burayı. PDF olarak kaydet. Masaüstü kaydet. Aç. Anan. Ne oluyor? <gülüyor> neyse başaramadım ya. Her neyse ben çizime devam ediyorum kardeşim. Siz zaten görmüşsünüzdür. Baya pahalı. A, onun fırsat köşesine indim. O koltuktan yoktu. <gülüyor> başaramadım evet. Şimdi bakın. O koltuğu da o tarz bir koltuğu ya da o koltuğu aldım almadım daha öyle bir şey yok. Şimdi bunu da maviyle çiziyorum. Koltuğu şöyle Çok küçük oldu burası Şöyle yapalım Buraya uzun kısmı buraya Kısa kısmı gelecek şekilde Bir koltuk koyalım diyoruz Tamam mı? L koltuk Götünü kıvır yat Arkadaşların geldi mi otursun Ortaya bir tane halı atarım küçük O halıcılar var ya Evinde halı yok abi Onlara özel bir halı koyacağım buraya Buraya da televizyon onu da kırmızıyla çiziyorum. Şu duvara da duvara bir televizyon şöyle. Tamam mı? Burada radyatör var onu marangoza kapattırmam lazım da marangoz bulmam gerekiyor işte. Radyatörü sökmekten vazgeçtim. Buraya televizyon, buraya L koltuk, şuradaki kasa pistili de kapattı. İçeri girdiğin zaman en azından duvarı kavradığı için herhangi bir sıkıntı yok. Kameram da burada olduğundan ötürü kalabalık bir yayın yapmak istediğimizde... Kamerayı bir çeviriyorsun buradan hop koltuğu görüyor. Oturacaksın bütün team eline, ortada da bir sehpa, board game mi oynayacaksın? Ha, sağ tarafa koyacaksın koltuğu. İşte çiziyor mu oğlum? Şu, şu an mavi olan koltuk kanka. Okey okey. İlk konuştuğumuzda sol demiştin ya. Yok soldan vazgeç. Sola ne yapacağımı anlatacağım şimdi. Burada bir koltuk. Burada belki yalandan bir şöyle küçük bir sehpa olursa. Yani o çok daralıyor kalıyor burası. O yüzden çok sehpa koymak istemiyorum. Ee, burada böyle bir aydınlatma duvar şeyi var. Oralara güzel bir ışık. Burası da komple cam arkadaşlar. Bahçeyi görüyor buradan da böyle küçük bir bahçe. Hani köpek mepek olursa kulübesini şuraya sıkıştırırız anasını satayım. Ne oldu? Yayın alanı tamam. Geniş. Abi nerede sıçıyorsun? Tuvalet şurada bir yerde onu göster şey anlatırım. Şurada tuvalet var. Bahçeye sıçacak değiliz amına koyayım, tuvaleti var herhalde. Ben şu an yayın kısmını anlatıyorum. Ya köpek alıp almama konusunda karar vermedim. abi. Şimdi gelelim buraya ne yapacağımıza. Buraya da diyorum ki şurada böyle bir klima var. Bu klimanın altına onu da pembeyle çizeyim. Elektrik tesisatı da şurada var tepede. Bir de burada var ortada. Burada yok. O yüzden buraya şöyle bir bar yapayım diyorum. Hatta bu bar duvarla aynı icdaya gelsin. Buraya şöyle bir bar yapacağım. Yaklaşık dört tane bar sandalyesi ya da altıya da çıkartılabilir bu. Buraya da böyle keyifli bir büfe. Üstüne konyağını, viskini, şalgamsayı <gülüyor> kim misafirin kimse ona göre ayarlayacağım. Burada da penceresi var. Burada oturanlar burayla muhatap olabiliyor. Burada oturanlar benimle muhatap olabiliyor. Ben herkesle muhatap olabiliyorum falan filan. Böyle bir düzen burada burada böyle tabi detay olması gerekiyor işte yani aydınlatmada güzel böyle masaya inen ee lambalar şu duvarda bir dekor bilmiyorum yani şu an kabataslak anlatıyorum. Viskiden ya ben alkol içmiyorum ya çok yani misafir geliri falan spot ne lan burada spot yok spot olsa efsane olur. Ha, burada mesela PlayStation mi oynanacak? Otur burada oyna ver yayına. Burada ben normal mi takılıyorum? Ver yayına. Barda bar sohbeti mi yapacağız? Bir şey mi yapılacak? Hop kamerayı getir buraya ver. Barda muhabbet et. Bahçede bir şey mi yapılacak? Şurada bu arada böyle ahşap böyle bir yer var. Masa koyulabilecek. Ne denir buna? Veren veren ne deniyordu lan? Bir adı var. Bunun da unuttum şimdi. Çardak. Ç <gülüyor> ya, çar çardak de diyebilirsin. Ne bileyim Namuk ikin gibi bir konumuz mu geldi mesela örnek veriyorum. Hop kamerayı götür buraya. Oturt bu masanın başına. Yazın bahçede muhabbet. Ortaya bir mikrofon iş bitti. Şununla boya buraya. Haa. Yani bizim alanımız burası. Kamelya. Veranda. Yok kameramına. Neler diyorsunuz ya? <gülüyor> abi kamerayı çok güzel yapmışsın. Kaç kişilik o kamera? Küçükmüş. Bu birinci kat Diğer 5 kata ne yapıyoruz abi? <gülüyor> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yalan söylüyor. 8 katlı olduğunu söyledim. <gülüyor> o mütevazı takılmaya çalışıyor şu an. Şurayı boyum sinir oldum ya. Merak etmeyin 6 katlı 5 katlı falan değil arkadaşlar bana yetecek kadar bir yer buldum tuttum işte çok uzatmadım da e, Bütçeme uygun bir yer seçtim ama buranın bir üst katı Yani burası bahçe katı ya bir üst katı daha çok bizim bu 2021'de 3-4 aydır planladığımız organizasyonların planının bir parçası Yani orada daha çok böyle evin giriş katı yani burası bahçe evin giriş katı da var ya üstünde ne oluyor oğlum? Kim ne yapıyor ya poşetle? götürüyor mu sokuyor oğlum? Kim yapıyor? Hayır, Bunu... Aka yazı yazıyor. Espri yapıyorsa burada. <gülüyor> <pırtla. gülüyor> espri değil ya. Tükkan abinin dediğini söyledim. Kiralık mı? Kiralık tabii. Satın almadım. Korkmayın. <gülüyor> Hemen onu soruyor adam. Çünkü satın aldım desem vay amına kodumuna bak falan diyecek. Ha bir de evin görünmeyen bir kısmı var burada. Ağanda bura. Şimdi şurada şöyle bir alan var. Yani burada değil. Paint yetmedi anasını satayım oraya. Şurasının antre olduğunu düşün. Burasının ben merdiven... Ya, ol... Merdiven olduğunu düşün. Şurada da bir merdiven var. Şunlar merdiven. Hatta dur anlayın diye şöyle çizeceğim. Üşenmeden. Hatta bunu alacağım böyle. Aman aman. Olmuyor. Merdiven, merdiven, merdiven, merdiven. Steppies Club. Aynen burası sevişme odası. <gülüyor> 24 ay üzeri abonelerime işte burada çok güzel anlar yaşattıracağım erkeklere. Aslında güzel fikirmiş. Yok mu 30 ay üstü abonelerle buluşma? Yok lan. Hepinizi karaya götürüyorlar Yarısı diye. biziz zaten abi. Ha doğru 30'un üstü sırf bizim ekip lan. Olur lan yapalım. Kız yok. Kim kız var dedi. Tövbe. Kız yok oğlum. Burada değişik şeyler tutacaksınız artık. Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Arkada gördüm. Cengiz nerede lan? Bak burada Cengiz'imiz var. Komple plastikten. Buna parçayı taktım mı... Cengiz'i götürecek biz soruya. Cengiz'i nasıl götüreceğiz oğlum? 150 kilo altı nasıl taşıyacağız biz? Abi altını sökeceğiz. Kavarları yuvarlayacağız altını. Su değil kum doldurduk. İnşaattan kum hmm. aldık arasını satayım. <gülüyor> 75 kilo kumu evin önüne taşıdık komşular bakıyor ne oluyor lan burada diye Cengiz'in altını bir açtık şu kadar göt dediği kadar <gülüyor> giriş yapmışlar <gülüyor> 60 kilo 150 kilo 120, 120 kilo tam orası 120 kiloluk kumu oradan dökmeye çalıştık Bir de tabi tıkandığı için ağzı birkaç kişi de yandan böyle cetvelle ittiriyor buna koyayım Kanter içinde saatlerce onu doldurmaya çalıştık gene dolmadı yani Boşaltmak mümkün değil. Yuvarlayacağız Neyse. abi onu. Abi yuvarlayamazsın bunu ya da iki kişi abanacak. 120 kiloyu kaldırırız bu arada iki kişi de. Ne yapacağız bilmiyorum. Benden bir test ederiz önce beni kaldırmayı <gülüyor> deriz. <gülüyor> Neyse arkadaşlar dur devam edeceğim. Şöyle şu çekeceğim bak. Takılmacalı yayın. Sana ağlanıyorlar. yolladım. Ey iyi